Amerika'da yapılan piyango çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanmanın olasılığı 175.223.511'de 1'miş. Bu, piyango çekilişi için bir bilet alırsanız büyük ikramiyeyi kazanma olasılığınız. Soruda bize başka bir bilgi daha verilmiş. Amerika'da milyarder olma olasılığı 0,0000001'miş. Bir başka deyişle, Amerika'da yaşayan herhangi birinin milyarder olma olasılığı bu. Ya da milyarder bulma olasılığı da denebilir. Sokakta yürüyen birini durdurduğumuzda, 0,000001 ihtimalle milyarder olabilir. Ve çok akıllıca sorulmuş bir soru var karşımızda. Hangisinin gerçekleşme ihtimali daha fazladır? Milyarder olmak mı, yoksa büyük ikramiyeyi kazanmak mı? Bu çok sıfırlı sayıya baktığımızda, Karşılaştırma yapmak çok zor. O halde gelin bu sayıyı kesir olarak yazmayı deneyelim. Böylece iki kesri daha kolay karşılaştırabiliriz. 0 virgül, 5 tane 0 yazmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve şimdi de bir 1 koyalım. Evet. Ve şimdi bu 1'in hangi basamakta olduğuna bakalım. Burası onda birler basamağı. Bu yüzde bir, bu binde bir, bu on binde bir, bu yüz binde bir, ve bu da milyonda bir basamağı. O halde bu sayıyı 1 bölü 1 milyon şeklinde yazabiliriz. Yani milyonda bir. Bu sayı ise, 175 milyon 223511 de 1. Yani bu sayı, diğerine göre çok, çok daha küçük bir sayı. İki kesrinde payı 1. Ama bu kesirde payda daha büyük olduğu için bu kesrin değeri diğerinden daha küçük oluyor. Hatta aşağı yukarı 175 kere daha küçük olduğunu bile söyleyebiliriz. İlk kesir 175 milyonda .000 1 gibi bir olasılık verirken, İkinci kesir, milyonda birlik bir olasılık veriyor. O halde, hangisinin gerçekleşme ihtimali daha yüksektir, soruyorum size. Rastgele seçilen bir insanın büyük ikramiyeyi kazanması mı, yoksa yine rastgele seçilmiş bir insanın milyarder olması mı? Soruda verilen olasılıklara göre, rastgele seçilen birinin milyarder olma olasılığı, piyangoda büyük ikramiyeyi kazanma olasılığından aşağı yukarı 175 kere daha büyük. Ne çok milyarder varmış.